Değerli Zeynep Türkiye'nin tarafından Haber Ülkeli'yle karşınızdayız. Ben Ömer Ömer Tarık Yılmaz'a, tarikhaber.com, Haber Ülke'ye başlıyor. Yaklaşık 21-54'e kadar bu ekranlarda genel çıkan gelişmeyi için paylaşacağız ben de. Haber Ülke'liğimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıcak olursak, e, Sosyal cep haber, Pinterest tarik haber, Ellam tarih haber, TikTok Tarık Haber, TV, Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr Tarık Haber, Instagram et Tarık Haber, Twitter et Tarık Haber, Reddit, Instagram, haber YouTube Tarık Haber, TV, VK, Ömer, Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar. Bir olayda yeniden ister dostlar. Bir olay kanalımız Tarık haber filanlık yere ulaşabilir. Channel yerinde yarın live kanalımız parka ver TV'den bizlere Bu aralık ekranımız Tarık Haber TV'den ulaşabilirsiniz. POPO'da yayındayız. Dostlar POPO kanalımız Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Twitch'de yayındayız. Twitch kanalımız Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. 3 lira yayınları dostlar. Twitter'da videosunun sohbet odaları var değerli dostlar, Twitter'da sohbet odalarından bizleri takip edebilirsiniz. Ben kodlarımızı da ekleyelim değerli dostlar. Ana haberdeyim. İki tane değil mi? Hı hı hı. Ha iş fazla. İlk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Bu arada tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun değerli izleyenler. Başta e, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmet ve minnet ve hoşgörüyle anıyoruz değerli izleyenler. İlk haberimize geçiyoruz. Tek tek sıraladı. Peş peşe sert sözler geldi. E, siyasi, ekonomik ve askeri olarak dedi. Son ve Örgün Başkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler geldi. Düşmanca bir hakaret hareket 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 5-2 programda açıklamalarda bulundu. Erdoğan töreni yaptı, konuşmalar. Yunanistan bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir ifadelerini kullandı. Türk uçaklarına yapılan Yunan tacizle ilgili de konuşan Erdoğan, bir ülke uçana radar kilidi atılması düşmanca bir ha harekettir. Bu, NATO'ya yapılmış bir meydan okumadır, dedi. Haber. Haber. Politika. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler, düşmanca bir harekettir. NATO'ya meydan okumadır. Son dakika. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler. Düşmanca bir harekettir. NATO'ya meydan okunmadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Beştepe'deki programda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada Yunanistan bizim ne siyasi ne ekonomik ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir diye ifadelerini kullandı. Türk uçaklarına yapılan Yunan taciziyle ilgili de konuşan Erdoğan, bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir meydan okumadılar dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı külliyesinde düzenlenen 30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. yılı özel programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasında Yunanistan'a net mesajlar verdi ve Yunanistan, bizim ne siyasi, ekonomik, ne ekonomik, ''Ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir'' diye konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde. ''Biz maalesef tarihine yeteri kadar sahip çıkamayan bir milletiz. Tarihimizi daha iyi öğrenmemizin önünde hiçbir mani kalmadığına inanıyorum. Yunanistan, bizim ne siyasi, ne ekonomik, ne askeri olarak dengimiz ve muhatabımız değildir.'' Tıpkı bir asıl olduğu gibi bugün de Yunanistan'ı kullanarak ülkemizin vaktini boşa harcamak isteyenlerin asıl nedenini biliyoruz. Türk uçaklarına Yunan tacizi. Bir ülke uçağına radar kilidi atılması düşmanca bir harekettir. Bu NATO'ya yapılmış bir meydan okumadır. Türkiye kendi göbeğini kendi kesecek seviyede. Amerika bize vermediği F-35'leri Yunanistan'a ikram ederek, Rus hava savunma sistemlerinin bu uçaklarla aynı çuvala girmesinin yolunu kendi eliyle açmıştır. Bize F-35 vermiyorlarmış, aldığımız savunma sistemlerine tepki gösteriyorlarmış, umurumuzda değil. Bizden esirgenen her ürünü üretme kabiliyetine sahibiz. Türkiye her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de kendi göbeğini kendi kesecek seviyeye gelmiştir. Yunanistan'ın adalara üsler seçmesi etmesi, Türkiye için hiçbir zaman anlam teşkil etmez. Burada düşünmesi gereken Yunanistan'a bunca desteği verenler, kendileri bundan sonra ne yaparlar onu bilemem. Hazırlıklarına başladığımız 2053 vizyonumuzla ülkemizi Dünya Ligi'nin en üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılına yakışan budur. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber ürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 21.54'e kadar bu ekranlardayız değerli dostlar. Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'teki tüm görevlerinden istifa etti değerli izleyenler. Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikalar Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Politikaları Kurulu Üyesi AK Parti MKYK Üyesi ve AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca sosyal medyadan yayınladığı metinle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Karaca yayınladığı metinde hakkındaki iddialarını, sağlığını tehdit ettiğine değilsin. Haber. Haber. Politika. Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti. Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, AK Parti MKK üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca sosyal medyadan yayınladığı metinle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Karaca yayınladığı metinde hakkındaki iddiaların sağlığını tehdit ettiğine değindi. Korkmaz Karaca sosyal medyadan yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Karaca istifa metninde sosyal medyadaki incin kızı ve eşine dayanmasına vurgu yaptı ve bu konunun kendisinde sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti. Karaca istifa yazısında şu ifadelere yer verdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurumu üyesi olarak görev yapıyorum. Görev süren boyunca Türkiye Cumhuriyeti. Azimesinden tek kuruş maaş, araç. Yakıt VSI almadı. 19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır güç kalın bağırsak ameliyatı geçirdi. Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren çeşitli iddialara muhatap oldu. Özellikle geçtiğimiz hafta Mine Tozlu isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebin olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız troll linçine farklı bir tepki vermek istiyorum. Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığını tekrar tehdit eder hale geldi. Bu sebeplerle AK Parti merkezindeki tüm görevlerinden istifa ediyorum. AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücümle sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum. Yıllarca özel sektör yöneticisi ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim rızk mücadelemi elbette sürdüreceğim. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler. Savaşta kritik eşit. Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler. Merkacar görevine başladı. Bir gün. haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.54'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Almanya'daki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. Yakınları sorunca ortaya çıktı. 3 milyon lira buhar oldu. 85 yaşındaki gurbetçi. Frankfurt şehrinde yaşayan 85 yaşına kurbetçi Kamil Cömert Tekirdağ'ın kapaklı içerisinde bulunan yaklaşık 3 milyon TL olan 550 metrekare arsası, arsası geçtiğimiz hafta sahte kimlikle düzenlenen vekaletle kapakla inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit firmasına satıldı. Haber. Haber. Günceli. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lirası uçtu. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lirası uçtu. Almanya'nın Frankfurt şehrinde yaşayan 85 yaşındaki gurbetçi Kamil Zömert'in Dağın Kapaklı ilçesinde bulunan ve yaklaşık değeri 3 milyon tl olan 550 metrekare arsası geçtiğimiz hafta sahte kimlikle düzenlenen ve karetre kapaklıda inşaat işiyle uğraşan bir müteahhit firmaya satıldı. İddiaya göre, Almanya'da yaşayan 85 yaşındaki Kamil Cömert'in nüfus bilgileri ve farklı fotoğraf kullanılarak üretilen sahte kimlik kartıyla sözde Ankara'da bir noterden verildiği iddia edilen ve kalitre, kapaklı tapu müdürlüğüne gelen kişi, 550 metrekarelik arsayı kapaklıda bir müdahale sattı. Geçtiğimiz hafta satın alacağı arsa için yurt dışından tedavi için Ankara'ya gelen satıcıyla yeni mahallede buluşup 43 bin euroya anlaştığı arsanın 192 bin kişinin sözde satıcının hesabına gönderen müteahhit Mahir ve satış için gerekli olan doktor raporunu sözde Kamil Cömert'in bir yakınıyla yeni mahalle devlet hastanesinden almasının ardından yeni mahalle 5. noterliğine giderek bir akrabasının üzerine satış yetkisi alıp burada paranın kalan kısmını noter huzurunda sözde satıcı Kamil Cömert'e. Teslim ederek aldığı satış yetkisiyle kapaklıya döndü. Yakınları sorunca gerçek ortaya çıktı. Kapaklı Tapu Hücürlüğü'nde yapılan satış işleminin ardından satın aldığı arsaya binar yapmak için 30 Ağustos günü arsanın bulunduğu yere inşaat malzemesi indiren firma yetkililerini gören Cömert ailesinin yakınları, arsada bulunan şahıslara burada ne yaptıklarını sorunca arsa biz aldık, inşaat yapacağız cevabını aldı. Bunun üzerine Cömert ailesinin yakınlarının Almanya'da yaşayan Kamil Cömert'e ulaşarak Arsa'yı ne zaman, kime sattığını sormasının ardından Arsa'nın sahte kimlik çıkartılarak satıldığı ortaya çıktı. Sahte kimlikle satılmış. Aile yakınlarının kapaklı bahçeli evler mahallesinde bulunan 594 ada 2 parsel, 275 metrekare ve 594 ada 3 parseldeki 275 metrekare, Arsayı satın alan kişilerle yaptığı araştırma sonrası, geçtiğimiz hafta Ankara Yeni Mahallede bulunan 5. Noter'den Kamil Cömert adına verilen noter vekaletiyle kapaklı tapu müdürlüğüne gelen şahsın, yaklaşık değeri 3 milyon TL olan 550 metrekare arsayı Mahir Bey'e görünüşte gerçek, fiiliyatta sahte evraklarla sattığının anlaşılması üzerine polise başvuran tarafların dolandırıldığı anlaşıldı. Hem arsa sahibini hem de müşteriyi dolandırmışlar. Vekalet bilgilerinin doğru, kimlik üzerindeki fotoğrafın sahte olduğu anlaşılırken, Almanya'da yaşayan Kamil Cömert'in kimlik bilgileri kullanılarak hayali satışla tapudan satışı yapılan arsayla ilgili kapaklı ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şikayet üzerine soruşturma başlattı. Sahte kimlikle üzerine hak çıkarılmış. Mart de yine Kamil Cömert adına E-Devlet şifresi çıkartan kimliği belirsiz şahıslar tarafından sahte kimlik bilgileriyle hak çıkarıldığı ortaya çıktı. Şanıslar 2 ay boyunca kullandıkları hatların parasını ödemeyince GSM şirketinin Almanya'da yaşayan ve 12 yıldır Türkiye'ye hiç gelmeyen Kamil Cömert'in Ahmediye Mahallesi Eski Top taşı Caddesi Etkenpaşa Sokak No 234 daire 3 Üsküdar adresindeki sözde evine haciz kağıdı gönderdi. GSM şirketi avukatlarının ihtara cevap alamayınca Kamil Cömert'in uzun hacıda bulunan arsaları üzerine haciz yazısı göndereceğini söylemesi üzerine akrabalarının 2500 TL'lik telefon icra borçlarını ödedikleri öğrenildi. Suç duyurusunda bulundular. Almanya'da biri engelli iki çocuğuyla yaşayan 85 yaşındaki Kamil Cömert'in Türkiye'deki bütün mal varlıklarının tehdit ve tehlike altında olduğunu kaydeden yakınları polise suç duyurusunda bulundu. Kapaklı polisi Yeni Mahalle Devlet Hastanesi'nde ve Yeni Mahalle 5. Noter'deki güvenlik kamera kayıtlarını mercek altına alırken sahte kimlik kullanılarak yapılan satışla ilgili adli ve idari yönden çok yönlü soruşturma başlatıldı. Illia. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Böğsünü tuttuk, devam edemeyeceğim dedi mi? Borsa kralı yakabı... Ana haber bütterimiz devam ediyor. Yaklaşık 21.54'e kadar değer dostlar ve diğer haberimize geçiyor. Pazar günü sahada olacak Acun Uluca Fenerbahçe resmi resmen açıkladı değerli izleyenler. Acun Uluca ve yeni transferi resmen açıkladı. Pazar günü sahada olacak dedi. Son dakika haberine göre Acun Uluca'da İngiliz ekibi politikayı satın almasın ardından Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve isimleriyle sıkışarak Sarla Hacivert'le ekipten iki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Ilıcalı 3. transferini resmen açıkladı. Acın Ilıcalı yaptığı aşamada Fenerbahçeli ismi kadrosuna kattığını söylerken pazar günü sahada olması Spor. Spor. Fenerbahçe. Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den yeni transferi resmen açıkladı. Pazar günü sahada olacak. Acun Ilıcalı Fenerbahçe'den yeni transferi resmen açıkladı. Pazar günü sahada olacak. Son dakika. Acun Ilıcalı İngiliz ekibi Huciti'yi satın almasının ardından Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Allahyar Sayyar Manes isimleriyle el sıkışarak sarılı civertli ekipten iki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe ile temaslarını sürdüren Ilıcalı, 3. transferini de resmen açıkladı. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Fenerbahçeli ismi kadrolarına kattığını söylerken pazar günü sahada olmasını bekliyorum ifadelerini kullandı. İşte detaylar. Dimitris Pelkans Yeni sezonda Jesus ile şampiyonluk hedefine kilitlenen Fenerbahçe'de transfer gündemi oldukça sıcak şu ana kadar yaptığı João Pedro, Juan Perez, Lincoln, Iblian Arao, Emre Mo, Josua Pink, Roma, Thiago Çukur, Gustavo Henni'le, Ezgijan Alioski ve İrfan Canevi Bayat transferleriyle adından söz ettiren sarı vertlilerde ayrılan isimler de oldukça dikkat çekiyor. Kim Bincai, Thiago Çukur, Mesut Özil, Jose Sosa gibi birçok önemli isme de veda eden sarı civertlilerde bir ayrılık daha gündemde. Şota duyurmuştu. Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Yunan Yıldız Pelkas'ın ismi son günlerde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City ile anılırken, teknik direktör şota 3-2 kazanılan Joventry maçının ardından yaptığı açıklamada 72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Full City'nin sahibi Acun Ilıcalı da konuyla alakalı yaptığı açıklamada oldukça dikkat çeken ifadeler kullanırken, transferi de resmen açıklamış oldu. Ilıcalı yaptığı açıklamada son transferleri yapmak için hala 24 saat çalışıyoruz. Dimitrios Pelkas, bu geceki, salı, Frens Park Rangers maçında benimle birlikte olacak. Pazar günkü Sedefiel United maçında oynamasını bekliyorum. Bir transfer hedefimiz daha var. Taraftarlarımıza son sürprizimiz olacak ifadelerini kullandı. Aynı fikirdeyim. Taraftarların bu siti için en iyi transfer dönemi sözlerine de değinen Acun Alıcalı, bunu okudum ve aynı fikirde olduğunu söylemeliyim. Bunu hissettikleri için mutluyum derken, kadroya kattıkları isimlerin hepsinin hedefleri olduğunu ve bu oyuncuları izlediklerini belirtti. Türkiye'den 7. Transfer Acun Ilıcalı ve Kurmayları transfer çalışmalarında ağırlığı Türkiye'ye verdi. Champions League ekibi Allahyar Sayyar Manez, Doğukan Sinik, Ozan Tufan, Gene Michael Seri, Oscar Estipinan, Benjamin Tettey, Tobias Figuero, Cüyrus Cübriste, Timothée Lotutala, Ryan Woods ve Salahettine Olladnı handı kadrosuna kattı. Sun City'nin yaptığı transferlerde 6 oyuncunun daha önce Türkiye'de forma giymiş olması dikkat çekerken, Berkası'nda Hücidil'e gitmesinin ardından bu sayı 7'ye yükseldi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, DSS'ye. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık 21.54'e kadar diğer haberimize geçiyoruz. içliğe kaçmaya çalıştığı ülkeye bütün planı değişiklik oldu değerli izleyenler. İşle ait kişiler verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma teklif ve şantajla suç eski Türk Hava Yolları Komün Üniversitesi Rektörü Ünsal Banan, Kaçış planı de oldu. Dün Muğla'da kaçmaya çalışırken yakalanan yani Banan'ın Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Önce sürat motoruna oradan da yatağa geçmeyi planlayan bana yardım eden kaptan ve mürettebatla gözaltına alındı. Bana ayrıca Yunanistan'dan e aldığı ve bu yolla bize sahibi olduğu belirlendi. Hader. Haber. Günceli. Dün yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan İnsal kaçış planı deşifre oldu. İşte gitmeye çalıştığı ülke. TDK Üniversitesi eski rektörü İnsal Ban, Milas'ta gözaltına alındı. Dün yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan İnsal kaçış planı deşifre oldu. İşte gitmeye çalıştığı ülke. Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşma, tehdit ve şantajla suçlanan eski Türk Hava Kurulu, TDK Üniversitesi rektörü Ünsal kaçış planı deşifre oldu. Dün Mula'a kaçmaya çalışırken yakalanan Ban'ın Yunanistan'a geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Önce sürat motoruna oradan da yata geçmeyi planlayan Ban'a yardım eden kaptan ve mürettebatta gözaltına alındı. Ban'ın ayrıca Yunanistan'dan ev aldığı ve bu yolla vize sahibi olduğu belirlendi. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Mula'nın Milas ilçesinde yakalanan Eski Türk Hava Kurumu, THK, Üniversitesi rektörü Ünsal Ban'ın Yunanistan'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bana yardım eden kaptan ve mürettebatta gözaltına alındı. Yunanistan'dan ev aldığı ortaya çıkan Ban'ın bu yolla vize elde ettiği belirlendi. Başkasının aracında yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve dün yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Muğla'nın Milas ilçesinde polis ekiplerince yakalanan Ban, Mirasa kendisine ait olmayan ve daha önce kullanmadığı bir araçla geldi. Ban, Mula'ya gelişi sırasında polis kontrol noktalarından kurtulmak için farklı güzel güzergahları kullandı. TDK Üniversitesi'nden İnsal Ban açıklaması. Maaşı, pahalı saatler, usulsüz arsa alımları. Yakla kaçacaktı. Yurt dışına kaçacağına yönelik ihbar üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat ekiplerince takibe alınan Ban'ın, Nuğla'ya ulaştığında bir yat ile Yunanistan'a kaçacağı tespit edildi. Malta bandıralı yatın kaptanının, Yunan kara sularına bıraktığı yata bağlı küçük sürat motoruyla Bodrum marinaya geleceği, buluşmanın ardından insal banın sürat motoruyla yata geçeceği öğrenildi. Kaptan ve mürettebatın kayıtları Yurt dışına kaçış için kullanılacak yatın kaptanının ve mürettebatının banın şirketlerinde çalışma kaydı bulunduğu belirlendi. Kaptan ve mürettebatta polis ekiplerince gözaltına alındı. Eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü elebaşı ile paylaşmak, tehdit ve şantajla suçlanan, THK Üniversitesi'ni zarara uğratmaktan da hakkında çok sayıda dava bulunan İnsalban'ın ev satın alma yoluyla vize sahibi olduğu ve Yunanistan'a kaçacağı belirtildi. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lirası uçtu. Savaşta kritik eşik. Rus güçlerine karşı hücuma geçtiler iyi. Haber bir temiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 21.54'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Fiyat tartışıyı %100'ü buldu. Bakanlık duyurdu. 1300 lira verilecek. Başvurular e geçti. 1300 lira verilecek. Başvurular e-devlet'ten yapılacak. Hayat pahalı hız artarken hemen hemen her ürünün fiyat değişmeye başladı. Okulların açılmasına kadar süre kala veriler yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünmeye başlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık ihtiyacı olan ailelere defter kitap ve kırtasiye masrafları için karşılıksız olarak 1300 TL yardım yapacak. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır İşte ayrıntıdır? Finans, finans, ekonomi. Bakanlık harekete geçti. 1300 lira verilecek başvurular devletten bakanlık harekete geçti 1300 lira verilecek başvurular devletten hayat pahalılığı hızla artarken hemen hemen her günün fiyatı da değişmeye başladı okulların açılmasına kısa süre kala veriler yükselen fiyatlar karşısında kara kara düşünmeye başlarken aile ve sosyal hizmetler bakanlığından açıklama geldi bakanlık ihtiyacı olan ailelere defter. Kitap ve kırtasiye masrafları için karşılıksız olarak 1300 Türk lirası yardım yapılacak. Peki kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiye ürünlerinde fiyatlar dikkat çekmeye başladı. Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Ancak velileri şimdiden okul masrafı korkusu sardı. Kırtasiye ürünlerinde artış oranı %100'ü aştı. Durumu olmayan aileler bakanlık tarafından verilen kırtasiye yardımını araştırmaya başladı. Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler. Kırtasiye ürünlerinde dikkat çeken artış. %100 zamlandı. Ödemeler aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından yapılıyor. Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor. Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımı başvuruları E-Devlet üzerinden alınıyor. Kırtasiye yardımına kimler başvurabilir? Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin bir üçü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler sosyal yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu seb yardımı sadece TC vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür. Kırtasiye yardımı için gereken belgeler. 1. Çocuğa ait TC kimlik veya nüfus cüzdanı. 2. Öğrenci velisinin ait TC kimlik veya nüfus cüzdanı. 3. Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi. 4. Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair sıktan alınan belge. 5. Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerinin ait nüfus kayıt örneği. 6. Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi. 7. Evin aileden birininse tapu fotokopisi. Sekizinci öğrenci velisi için işkur kayıt belgesi. Dokuzuncu muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Emekli promosyonunda kritik gün yarın. Akaryakıt fiyatlarında indirim. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21. Guevara'nın oğlu hayatını kaybetti değerli izleyenler. Ünlü devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın 60 yaşındaki yolu Camilo Guevara Venezuela'da yaşamını yitirdi. Örüm haberini Küba devlet başkanı Mikael Diaz Kenal sosyal medya hesabından duyuyoruz. Haber. Haber. Dünya. Ci Guarda'nın oğlu Camilo Guevara hayatını kaybetti. Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara hayatını kaybetti. Ünlü devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın 60 yaşındaki oğlu Camilo Guevara Venezuela'da yaşamını yitirdi. Ölüm haberini Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın oğlu Camilo Guevara'nın 60, Venezuela'da hayatını kaybettiği bildirildi. Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz Canel, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Camilo Guevara'nın öldüğünü duyurdu. Díaz Canel, Cipen'in oğlu ve fikirlerinin destekçisi Camilo'ya derin üzüntüyle veda ettiklerini belirtti. Küba medyasına göre, Camilo, Venezuela'yı ziyaret ettiği sırada akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti. Camilo Guevara Març Arjantin doğumlu devrimci lider Ernesto Che Guevara'nın, Kübalı eşi Aleyda Marge ile evliliğinden doğan dört çocuğundan biriydi. Adını Kübalı devrimci Camilo C.E.B.O.S'tan alan Camilo Guevara Marci, Küba devriminde ve Güney Amerika'da ünlü bir lider olan babasının düşünceleri ve çalışmalarının sergilendiği Havana'daki C.E.G.E.Vara Eğitim Merkezi'ni yönetti. C.E.Vara, 1967'de Bolivya'da ordu tarafından vurularak öldürülmüştü. Camilo, babası 39 yaşında öldürüldüğünde 5 yaşındaydı. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Amerika Birleşik Devletleri gemisini ele geçirmeye çalıştılar. ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık yirmi bir 54... Galatasaray başkanı Dursun Özbek'ten transfer aşaması geldi. Son dakika haberine göre Galatasaray başkanı Dursun Özbek 30 Ağustos La Bayan dolayısıyla Galatasaray adasına düzenlenen törende aşamada bulundu. Özbek yaptı aşamada. 30 Ağustos bu milletin birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir derken sarı kırmızı kulübün transfer gündemine dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Spor. Spor. Galatasaray. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması. Son dakika. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galatasaray Adası'nda düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada 30 Ağustos bu milleti birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir derken, Sarı Kırmızılı Kulübün transfer gündemine dair de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar. Galatasaray'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Galatasaray Adası'nda tören düzenlendi. Törende açıklamalarda bulunan Sarı Kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek, 30 Ağustos bu milletin birlik olursa neler başarabileceğinin tüm dünyaya örneğidir. 30 Ağustos Türk milletinin bağımsızlık durumudur. En zor anlarda bile inancın zaferidir. Biz bugün aynı inançla zafere ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Galatasaray, başarıları ile Cumhuriyet'in en önemli kulübüdür. Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'dır. Galatasarayımızı daha büyük başarılara ulaştıracağız, buna inanıyoruz diye konuştu. Transfer açıklaması Dursun Özbek, basın mensuplarından takımın durumuyla ilgili gelen soruya ise, takımımız gayet iyiyiz. Bazı bölgelerde uyum sorunu var. Kısa sürede uyumu da tamamlayacaktır. Önümüzdeki haftalarda daha güzel Galatasaray izleyeceğiz. Bazı eksiklerimizi de tamamladıktan sonra en önemli favori olarak Galatasaray'ı görüyorum. Mayıslar Galatasaray'ındır şeklinde cevap verdi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ona beraber öbür devam ediyor. Altasar'ın yıldızına vatandaşlık veriyor değerli izleyenler. Son dakika abone ol yeter Napoli ekibinde uzun yıllar forma giyinmesinin ardından Altasar'ın yolunluktan 35 yaşındaki Belçal oyuncu Darius Mertens ile alakalı Napoli Belediye Başkanı Ganteno Manfredi Flash bir karar aldı. İtalyan basitli açıklamalarda bulunan başkan Mertes'e vatandaşlık verme kararı aldıklarını belirtti. İşte detaylar. Galatasaray'ın yıldızına vatandaşlık veriliyor. Son dakika. İtalya'nın Napoli ekibinde uzun yıllar forma giymesinin ardından Galatasaray'ın yolunu tutan 35 yaşındaki çıkalı oyuncu Dries Mertens ile alakalı Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi Flash bir karar aldı. İtalyan basınına açıklamalarda bulunan başkan, Mertens'e vatandaşlık verme kararı aldıklarını belirtti. İşte detaylar. Ries Mertens Galatasaray'ın yaz transfer tescil döneminde kadrosuna kattığı ve sarı-kırmızılı takıma gelişiyle büyük yankı uyandıran dünyaca ünlü yıldız oyuncu Ries Mertens ile alakalı İtalya'da oldukça dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 35 yaşındaki Belçikalı oyuncu, 2013 yılından bu yana formasını giydiği İtalya ekibi Napoli'de oldukça sevilen isimlerden ve kulübün efsanelerinden biri haline gelirken, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi Yıldız isme Napoli vatandaşlığı vermek için uğraştıklarını belirtirken şu ifadeleri kullandı. Net tarih belirlemedik. Mertense Napoli vatandaşlığı vermek için henüz bir net tarih belirlemedik diyen Manfredi, çünkü bu onun şartlarına ve isteklerine göre olacak. Bürokratik süreç uzun, bunun hazırlığını yapıyoruz. Bizim gibi misafirperverliği seven bir şehir için önemli bir referans olacak şeklinde konuştu. Büyük bir sorumluluk. Mertensin Napoli'de bir evinin olmasının kendisini bu karara ittiğini belirten belediye başkanı, Napoli'de bir ev sahibi olması, beni vatandaşlık vermeye teşvik etti. O, Napoli'yi ödüllendirdi bizim için büyük bir gelişme, yönetimin adına da büyük bir sorumluluk dedi. Peki. Ana Haber bültenimiz devam ediyor, yaklaşık 21.04'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Yerli otomobil TOG için yeni gelişme yaşandığı çıkış tarihi belirli değerli izleyenler. Türkiye'nin Yerli Otomobili TOG hakkında yeni gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Türkiye'nin heyecanla beklediği yerli araç TOK 2022'nin son çeyreğinde yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Türkiye Yollar ve Bursa Birliği TUBB Başkanı Fatih Sarcık oldu. yerli otomobilde ilgili tarih vericiyle i̇şte TUK yerli otomobil ile ilgili son dakika haber. Finans, Finans, Otomotiv, <Gülüyor> Yerli Otomobil TOK'ta yeni gelişme. Tarih verildi. Yerli otomobil topta yeni gelişme. Tarih verildi. Türkiye'nin yerli otomobili TOG hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye'nin de beklediği yerli araç TOG'nin son çeyreğinde yola çıkması beklenirken yeni gelişme yaşandı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkanı Rıfat olup, yerli otomobille ilgili tarih verdi. İşte, TOG yerli otomobille ilgili son dakika haberi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Allah nasip ederse Mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, ilk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. Top, inşallah Mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda, BTSO, düzenlenen Bursa İş dünyası ile istişare toplantısına katıldı. Toplantıda Btse o Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkae, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özel Matlı, Btse Meclis Başkanı Ali Uğur, BTB Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye'nin çeşitli ilerinden gelen oda ve borsa başkanları ile iş insanları da yer aldı. Toplantıda konuşan hissarcıklı Dünyanın önce covid 19 salgınıyla ile karşılaştığını ardından da Ukrayna-Rusya savaşının başladığını belirterek, bundan da sadece biz değil, tüm dünyanın etkilenmemesi mümkün değil. Hepimiz etkileniyoruz. Dünya etkileniyor ama ateşin yanında biz olduğumuz için en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Pandemiden en az etkilenen iş dünyası, Türk iş dünyası. Bunun sebebi de aramızdaki iletişimin çok hızlı olması. Sizler sayesinde oldu. Ben hepsini dinliyorum. Atlantik'ten Pasifik'e kadar gördüğüm manzara şu, herkes bizden daha fazla şikayetçi. Biz şikayetçiyiz de onlar bizden daha fazla şikayetçi. Bu da oda ve borsaların aldığı görevi bir hakkın yaptıklarının en somut göstergesi diye konuştu. Ekim'de top fabrikasının açılışını yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Allah nasip ederse de Mart ayından itibaren inşallah Bursa'nın yollarında da ülkemizin haklı gururu, İlk yerli ve bütün hakları bize ve Türkiye'ye ait olan otomobilini hep beraber göreceğiz. Top, inşallah Mart ayında Bursa'da yola çıkmış olacak dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük imkan var. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ihracatın çok az olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğumuz ihracat denizde bir damla su. 2,5 trilyon dolar ithalat yapıyor Amerika Birleşik Devletleri. Biz burayı ihmal etmişiz. 9 burada. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 2010 yılında bir proje geliştirdik ve Türkiye'nin ihracatta var olmadığı yerlerde Türk ticaret merkezlerinin açılması lazım dedik. Projeyi biz hazırladık, sunduk. Bizi devre dışı bıraktılar. Sonuçta Türkiye'ye faydalı olsun dedik ama olmadı çünkü fikir babası biziz, çalışan biziz, nasıl çalışacağını biliyoruz. En sonunda Togba hadi gel bakalım, sen de kur dediler. Cicago'da ilk Türk ticaret merkezini açtık. Bu Türk ticaret merkezinde ne hizmet veriyoruz? Tercümanlık yapıyoruz, müşteri buluyoruz, şirket kuruyoruz, avukatlık yapıyoruz, mali müşavirlik yapıyoruz. Her şeyi bırak montaj yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir imkan var. Ticaret yapmak isteyene fırsat var diye konuştu. Toplantının ardından oldu. Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi açılışı ve Ödül Töreni'ne katıldı. Hisarcıklıoğlu, Bursa Kent Protokolü ile birlikte Bursa Ticaret Borsası Hizmet Binası ile Tahkim ve Ara Buluculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. D.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fiyatlar 100.000 TL düştü. Otomobilde 21 e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gün videosunda bugün 30 Ağustos'a özel azam video nefes kesti sosyal medyada paylaşıldı değerli dostlar. Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos'a özel yeni video sosyal medyada paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. Yılına Özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir videosunu yayınlarız. Haber. Haber. Güncel. 30 Ağustos'a özel yeni video. Sosyal medyada paylaşıldı. 30 Ağustos'a özel yeni video. Sosyal medyada paylaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, MSB. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni bir videosunu yayınladı. MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görüntülerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri günü kutlu olsun. Milletimizin sevgisi ve güveni sürdüğü müddetçe ordumuzun aşamayacağı hiçbir engel yoktur. İndir. ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lirası uçtu. Erdoğan'dan 2023 seçimleriyle ilgili dikkat çeken söz. Ana haber mürtelimiz devam ediyor yaklaşık. görece çıktı F35 yarışabilecekler değerli izleyenler muhteşem görünüyor değerli izleyenler Görünce çıktı yoğun ilgi geldi F35 ile yarışabilir durumda olacak uçağımız muhteşem görünüyor Türk hava kuvvetleri komutanlığında F16 uçaklarının yerini alabilecek ve Türk havacılık ve uzay sanayi tarafından üretilen milli muharip uçağı MMU, Samsun'da gerçekleşen Teknofest Karadeniz'de görücü acıktı. 2 ila 3 sene içerisinde uçacak, hedefleyen ve F-35'e muadili olarak planlanan MMU, birçok özellikle F-35 ile yaraşabilir bir durumda olacak. Türkiye'nin milli muharip uçağı vatandaşlar yoğun gösterdi. MMU'yu inceleyen vatandaşlar uçağımız muhteşem görünüyor, dedi. haber haber Güncel. Görücüye çıktı, yoğun ilgi. T-35 ile yarışabiliriz durumda olacak uçağımız muhteşem görünüyor. Görücüye çıktı, yoğun ilgi. T-35 ile yarışabiliriz durumda olacak uçağımız muhteşem görünüyor. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçağı, MMU, Samsun'da gerçekleşen Teknofest Karadeniz'de görücüye çıktı. 2-3 sene içerisinde uçuşu hedeflenen ve film vadili olarak planlanan MMU, birçok özellikle F-35 ile yarışabilir bir durumda olacak. Türkiye'nin milli muharip uçağına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dımgül inceleyen vatandaşlar, uçağınız muhteşem görünüyor dedi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T-3 Vakfı, bir Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde düzenlenen Teknofest Karadeniz, yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilerine açtı. 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek festival için açılış töreni düzenlendi. Festivalin ilk günü yoğun ilgi gördü, on binlerce kişi meydanı doldurdu. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan ve geliştirilen Milli Muharif Uçağı, BMW, da Teknofest Karadeniz'de görücüye çıktı. Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknolojik özellikler sahip olan uçak ilk gün vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaştı. Uçağın yanına kadar giren vatandaşlar bu anları Cep telefonları ile kaydetti. Birçok özellikte F-35 ile yarışabilir durumda olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, TUSAŞ tarafından üretilen uçağın gelecek yıl Mart ayında motor çalıştırılması planlanıyor. Uçağın 2-3 sene içerisinde de uçuşu hedefleniyor. pin dili olarak planlanan MMU, radara karşı görünmezlik ve birçok özellikte F-35 ile yarışabilir bir durumda olacak. Uçağımız muhteşem görünüyor. Umlu inceleyen vatandaşlar, uçağımız muhteşem görünüyor. Baktıkça gururlanıyoruz ve onur duyuyoruz. Şu anda yaşadığımız duygular anlatılamaz. Nereden nerelere geldik? Bu uçakları görmek için şehir dışından geldik. Organizasyon çok güzel olmuş. Ülkeyi kurtaracak mühendislerin buluşlarını burada görme fırsatı buldu. Böğsümüzü kabartan bu savaş uçağının bir önce tamamlanıp, havada süzülmesini dört gözle bekliyoruz dedi. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lira. Halaber bir devam ediyor yaklaşık 21.54'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. O ülkenin belediye başkanı plakasını bile değiştirdi değerli izleyenler. il olmak zorunda dedi. Belediye başkanı Tarsuz Belge Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Tarsuz'un olabilmesi için bir mücadele başlattıklarını belirtti. Bozdoğan, bu Tarsuz'un tam bağımsızlık mücadelesidir. Burada da aynı Kurtuluş Savaşı'na olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emekli olacak, alın teri de olacak, birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun Tarsuz il olmak zorunda ifadelerini kullandı. Öte yandan Bozdoğan, ma makam aracının plakasında şaşkınlık geldi. Haber. Haber. Güncel. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı. Tarsus il olmak zorunda. Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan açıkladı. Tarsus il olmak zorunda. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünde Tarsus'un il olabilmesi için bir mücadele başlattıklarını belirtti. Bozdoğan, bu Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesidir. Burada da aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emek de olacak, alın teri olacak. Birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun, Tarsus il olmak zorunda ifadelerini kullandı. Öte yandan Bozdoğan'ın makam aracının plakası da şaşkınlık yarattı. Tarsus Belediyesi'nce hazırlanan, 21 oda ve 58 medya kuruluşunca desteklenen ille de Tarsus projesinin tanıtımı yapıldı. Tarsus spor salonunda gerçekleştirilen ve sanatçı Meltem Cumbu'nun sunuculuğunu yaptığı projenin lansmanına, ilçedeki sivil toplum örgütü temsilcilerinin yanı sıra sanat çevresinden de birçok kişi katıldı. 10.000 yıl öncesine dayanan tarihi ve 400.000'e yaklaşan nüfusu ile birçok ilden daha büyük olan Tarsus'un coğrafi konuldu, sosyolojik ve ekonomik yapısı ile mitolojik tarihini anlatan simevizyon gösterisiyle başlayan programda, sivil toplum örgütü temsilcileri tarafından ilçenin neden il olması gerektiğini ifade eden konuşmalar yapıldı. Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesi Dans gösterilerinin yer aldığı ve sunucu Meltem Cungul'un ile de Tarsus Mobil uygulamasının tanıtımını yaptığı lansmanda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Türkiye Cumhuriyeti kurulurken kimsenin altın tepside sunmadığını, kanla, gözyaşıyla, acıyla kurulduğunu söyledi. Bugün de bu tarihi günde atılan bu adımı Tarsus'un tam bağımsızlık mücadelesi olarak nitelendiren Bozdoğan, burada da aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi acı da olacak, gözyaşı da olacak, emekli olacak, alın teri de olacak. Birçok şey olacak. Ama şuradan emin olun, Tarsus il olmak zorunda diye konuştu. Konuşmasını Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi geçmişinden bahsederek sürdüren Bozdoğan, milattan önce 1200'lü yıllarda Konya Krallığı döneminde Tarsus nasıldı? milattan önce 3000 yılında Tarsus'un en önemli ticaret merkezi olmasını sağlayan şey neydi? Neolitik dönemde Tarsus'un tarım ve ticaretin başkenti olduğunu biliyor musunuz? Romalılar, Fransızlar, Mısırlılar bu kentte ne aradılar? Neden istila ettiler? Niçin başkent ilan ettiler? Tarsus niye bu kadar cazipti? Emin olun bu soruların yanıklarını vermekte hepimiz zorlanırız. Bugün burada sizlerle birlikte bu yaşlı kenti ayağa kaldırmak, gençleştirmek ve dünyaya yeni gelmiş bir bebek gibi sarf, tertemiz, hak ettiği gibi besleyip büyütmek için bir arada bulunuyoruz. Aslında biz bize yeteriz. Tarsus'un il olmasını talep etmek ve il olması için gerekliliklerin var olması, bildiğiniz üzere Tarsus'u il yapmak için yeterli olmadığı hiçbir zaman. Neden? Belki de Ankara lobisinin çok zayıf olmasıydı. Yerel yönetimlerin belki de bu tutumu sivil toplum kuruluşları ve halkla paylaşmamış olmasıydı. Belki de Mersin lobisinin devreye girip bu gibi bu gibi olayda Tarsus'un il olmaması için sıkıntı oluşturmasıydı diye konuştu. Bağlarımızdan kurtulmak istiyoruz. Tarsus'un Kentimizi hür irademizle yönetebilmek, kentimizi bağları olan bir yapıdan kurtarabilmek, kendi kararlarını kendi halkıyla verebilen bir kent oluşturabilmek, ticaretiyle, tarımıyla, kültürüyle, sanatıyla, eğitimiyle güçlü bir kent olabilmek adına, Tarsus'un il olmasını istiyoruz. Tarsus, Mustakil ilçeler sıralamasında birinci sırada bulunuyor. Yani demek oluyor ki kentimiz, sağına soluna bakılmaksızın il yapılabilecek ilçeler sıralamasında ilk sırada. Milattan önce 66 yılında Tarsus Kilika'nın başkenti konumundayken nüfusu 450.000'di. Yani şu anki durumuyla benzer bir durumdaydı. Aynı koşullarda Tarsus'un 2.000 yıl önce başkent ilan edilmiş olması bile, il yapılmasını zararı kılan nedenlerden bir tanesidir. Tarsus'un Mersin'in bir ilçesi olmaması gerektiğini yalnızca bizler, sizler, bu salondaki destekçilerimiz söylemiyor. Yalnızca 400.000 nüfuslu Tarsuslu hemşehirlerimiz, esnaflarımız, Eğitimcilerimiz söylemiyor. Yalnızca aydınlarımız, sanatçılarımız, yazarlarımız söylemiyor. Yalnızca odalarımız, derneklerimiz, muhtarlarımız söylemiyor. Tarsus'un il olmasını Asurlular istiyor. Tarsus'un il olmasını Bitik İmparatorluğu istiyor. Tarsus'un il olmasını Roma İmparatorluğu istiyor. Tarsus'un il olmasını zulümden kaçan yedi uyumlar istiyor. Ölelikten kurtularak bağımsızlığını kazanan Bilali Habeşi istiyor. Tarsus'u tüm dünyaya tanıtan Sen Doğan istiyor. Tarsus'a dağlarımızın eteklerinden bakan yörük annemiz istiyor. Tarsus'u her sabah çörek kokularıyla uyandıran Arap teyzemiz istiyor. İyi günde kötü günde birbirimize sarıldığımız Kürt kardeşimiz istiyor. Makam aracının plakasını 82 yaptı. Bu arada Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, belediyeye ait makam aracının plakasını da 82 NG001 olarak değiştirdi. Bozdoğan, Toplantı salonuna 82 plakalı makam aracıyla geldi. İlliyat. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı. 3 milyon lirası uçtu. Üniversiteden insal bağın açıklaması. Maaşı, bahalı saatler, usulsüz arsa alımları. Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar. Altın ilde son durum. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım değerli dostlar bu haberimizle birlikte tarikhaber.com haber destek verebilirsiniz daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye uyanmak dileğiyle İyi akşamlar diliyorum hoşçakalın